Fırında patatesli, pratik köfte yapacağız. Acil durumlarda çok çabuk hazırlayabileceğiniz her evde bulunabilen malzemelerle yapacağım. Bunun için 1 kilo kıyma Yarım ekmek içi 1 yumurta 1 soğan 5-6 patates ee, ve içerisine kıyma, e, köftenin değil, tepsinin içerisine koymak için e, isteğinize göre birkaç tane soğan dahil edebilirsiniz, karabiber, e, yeni bahar kullanıyorum, kimyon ve pul biber, pul biber de kullanıyorum. Evet bakalım, soğanımızı önceden doğramıştım. Pulağımızı e, alalım. Pulağımızı koyuyoruz. Bir dilim ekmek içi. Parçalanmış bir şekilde. Pul biberimiz isteğe göre artırabilir ya da azaltabilirsiniz. Karabiber isteğinize göre yapabilirsiniz pul biber, e, kimyonumuz biraz da isteğinize göre daha bir tutam dahil edersiniz. Yeni baharda köftelere yakışıyor yeni bahar e, baharatını seviyorum. Siz de isteğinize göre katabilirsiniz. E, kıymanız yağlı olursa daha lezzetli oluyor köfteler. Bir de yumurtamızı unutmayalım dedim. Evet. evet Yoğurma işlemini güzelce yapmak da önemli tabii ki. Şimdi bunları yuvarlayarak, yuvarlayacağım, yuvarlak yapıp üstüne bastıracağım, yağladığım tepsime dizeceğim, burada hazırladığım patatesleri de tepsiye dizeceğim, aralarına yerleştireceğim, soğanımı da büyük büyük patates büyüklüğünde doğrayarak aralarına yerleştireceğim, fırına vereceğim, 200 derece fırında pişireceğim, kızarana kadar, köftelerimiz kızarıp pişene kadar, pişireceğim. Patateslerin de yanmamasına dikkat edeceğim. Piştikten sonra 2 bardak kadar suyu kaynatıp salçalı su haline getirerek bir kaşık salçayla sulandırarak tepsimin içerisine dökeceğim ve bir 5 dakika daha, 3-5 dakika daha öylece pişireceğim. tamamlanmış olacak. Evet, köftelerimi yuvarladım. Fırın tepsisine dizdim. Gördüğünüz şekilde. Evet, kalan köftelerimi yuvarlıyorum. Evet, tepsiye dizdim. Evet patatesleri de aralarına diziyorum, bu üç kişilik bir aileye yetiyor ama siz daha kalabalıksanız eğer iki tepsi halinde de yapabilirsiniz, bir tepsi bize yetmektedir. Üç kişilik bir patatesli fırında köfte yapıyorum şu anda teslerimi aralarına diziyorum, orantılı bir şekilde dizmeye çalışıyorum. Acil durumlarda çok çabuk hazırlanabiliyor. Her, her evde bulunuyor bu malzemeler: patates, soğan, e, bazen de mantar. Bir mantarları ikiye bölüp arasına koyduğum olabiliyor. Mantar da güzel olabiliyor yani. Evet. 200 dereceye ayarladığım fırınıma ısıtmıştım önceden. Köfte, soğan ve patateslerimi pişmeye bırakıyorum. Evet. Bir kaşık salçayı sıcak suyla özlüyorum ve bu e, bir su bardağı bir, ya da iki su bardağı kadar bir, iki su bardağı kadar suyumu, sıcak suyumu salça sıcak suyumu pişmiş köftelerimin içerisine dökeceğim. Evet köftelerim pişmiş durumda. Evet, bu pişmiş köftelerimin içerisine salçalı sıcak suyumu döküveriyorum. Bir iki bardak kadar, bir ya da iki bardak kadar istediğinize göre koy, suyu dökebilirsiniz. Evet, biraz da bir beş dakikada, üç beş dakikada bu şekilde pişecek. köftelerimiz pişmiş bulunmakta tabağımızı alıyoruz biraz köfte, biraz patates işte isteği göre yiyenlerin isteğine göre tabağınızı bir düzen verebilirsiniz gayet doyurucu ee, zaman olmadığı durumlarda yapabileceğiniz, gayet doyurucu güzel gerçekten de lezzetli bulduğum bir yemek evet bunun yanına biraz da pilav gider ben sağlıklı olurum sağa köy bulgurundan sade tereyağlı pilavımızı yanına koyuyoruz. Bunun yanına kornişon turşu, cin biberi bizim Türk mutfağının kaçınılmaz geleneksel lezzetlerinden. Afiyet olsun.